Elimde rastgele çizilmiş olan ABC üçgeni var. Bu üçgene 3 üç tane de medyan çizdim. Evet, medyan EB, FC ve AD. 3 medyanın kesiştiği noktaya sentroid diyoruz. Ve bu noktayı G ile gösteriyoruz. Bu videoda göstermek istediğim şey ise sentroidin bir medyanın 2 bölü 3'ü olduğunu göstermek. Şimdi EB medyanı üzerinden gösterelim. EG'nin gb'nin iki katı olduğunu göstermek istiyorum. eg eşittir 2gb. Bu uzaklık her neyse, bu onun iki katı. eg, eb'nin 2 bölü 3'ü. Evet, göstermek için herhangi bir medyanı kullanabilirsiniz. Centroid her medyanın üzerinde 2 bölü 3 kat uzunluğundadır. Veya onu iki parçaya böler. Bu parçalardan biri, ötekinin 2 katıdır. ABE üçgenine şimdi konsantre olalım. Bunu çizelim. Evet bunun gibi bir şeye benziyor. G de sentroidimiz var. Burada mor renkli A'ya giden bir çizgimiz var. F'ye giden bir de mavi çizgimiz var. Evet bu E B ve A olacak. Burası ise F olacak. Hepsinde aynı işaretlerin olduğuna dikkat edin. Kanıtlayacağım şey EG'nin GB'nin 2 katı olduğu hatırlatmak istiyorum ki, medianlar bir üçgeni 6 eş alanlı üçgene bölerler. Bunu başka bir şekilde düşünmek isterseniz de bu üç'ü, bu 6'dan bazıları. Bu üçünün alanları eşit. AGB üçgenine bakalım. AGB üçgenini EAG üçgeni ile karşılaştıralım. Bu üçgenle şuradaki orijinal çizimdeki üçgeni karşılaştıralım. EG'ye bakarsanız aynı yüksekliğe sahip olduklarını görürsünüz ama aynı tabana sahip değiller. Bu küçük üçgenin tabanı GB. Bu büyüğün ise EG. İki şekilde de yükseklikleri burada. Bilmek istediğimiz ise EAG'nin alanının bunun alanının iki katı olup olmadığı. EAG'nin alanı bunun alanının iki katı. Çünkü e A, içinde bu üçgenlerden 2 tane var. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. AGB'nin alanı x. Bu iki mavi üçgenin alanı da x olur. Veya bu mavi bölgenin alanı 2x de diyebiliriz. 5 çarpı taban çarpı yükseklik denkleminin bize alanı verdiğini biliyoruz. 5 çarpı EG çarpı h eşittir 2x. Formülü üçgene uyguluyoruz. 5 çarpı taban çarpı yükseklik eşittir alan. Bunu şimdi de turuncu üçgeni uygulayalım. 5 çarpı GB çarpı sarı uzunluk eşittir x. Eğer bu x'e eşitse bütün bunu x ile değiştirebiliriz. Bunu yapalım. 5 çarpı EG çarpı H eşittir 2 çarpı 0. 5 çarpı GB çarpı h, evet şimdi bunu sadeleştirelim. 2 çarpı 0, 5 eşittir 1, iki tarafı da h'a böleriz, şimdi elimizde 0. 5 çarpı eg eşittir gb var. Bunu eg bölü 2 eşittir gb diye de yazabiliriz değil mi? Bu gb, eg'nin yarısıdır demekle aynı şey. Eğer EG 2 ise bu 1 olur. Eğer EG 4 ise burası 2 olur. Evet sonucu kanıtladık. Şimdi kanıtlamaya çalıştığımız şu sonuca dönelim. Bu denklemin iki tarafını da 2 ile sadeleştirelim. Sol tarafı 2 ile çarparsanız EG'yi elde edersiniz. Sağ tarafı 2 ile çarparsanız GB'yi elde edersiniz. Bu şekilde EG eşittir 2Gb'yi kanıtladık. Bu mantığı, sentroidin medyan boyunca 2 bölü 3'e denk geldiğini göstermek için her medyana uygulayabilirsiniz.